Bir opsiyonun veya bir opsiyon grubunun veya başka menkul kıymetlerle bağlantılı olan opsiyonların opsiyon vadesindeki değerini gösteren grafiğe kar-zarar grafiği diyoruz. Payoff diagram dendiğinde duyabilirsiniz. Burada iki farklı grafik hazırladım. Opsiyonun bağlı olduğu hisse senedinin fiyatını göz önüne alarak tablolarımızı oluşturacağız. İki grafik var. Bunlardan bir tanesi ders kitaplarına karşılaşacağınız türden, diğeri ise opsiyon alım satımı ile uğraşanların kullandıkları versiyon. İki grafik birbirine oldukça benziyor. Ama buradaki vadede opsiyonun net değerine bakarken, diğeri ise kar zararı inceliyor. Yani bunda opsiyonu almak için ödediğiniz tutarı da görüyorsunuz. Bu ise sadece opsiyonun değerini gösteriyor. Evet, grafiklerimizin ne anlama geldiğini açıkladık. Şimdi örneğimize geçelim. ABCD şirketimiz var ve bu şirketin hisse senedi borsada şu an 50 liradan işlem görüyor. İşleme koyma fiyatı 50 lira olan bir alım opsiyonu var. Bu opsiyonun fiyatı 10 lira. İşleme koyma fiyatı yerine uygulama fiyatı veya strike price dendiğinde duyabilirsiniz. Opsiyon 10 liradan işlem görüyor. Bu opsiyonun Amerikan tipi olduğunu varsayalım. Yani bu opsiyonu satın alan kişi vadeye kadar, vadesine kadar ABCD şirketinin hisse senedine 50 liradan satın alma hakkını elde edecek. İsterse satın alacak. Satın alma zorunluluğu yok. Zira prim ödeyerek bu opsiyonu satın aldı. Tabi bu arada Avrupa tipi opsiyonu da bir hatırlayalım. Eğer bahsettiğimiz opsiyon Amerikan değil de Avrupa tipi opsiyon olsaydı, opsiyonu alan kişi sahip olduğu hakkı sadece işlem vadesinde kullanabilecekti. Bu opsiyonun vadedeki değeri nedir? Burası vadedeki değer. Eğer opsiyon vadesindeyse senedinin fiyatı 50 liranın altındaysa, alım opsiyonunu elinde tutan yatırımcı, opsiyonun kendisine verdiği hakkı kullanmayacak. Yani bu durumda opsiyon değersiz olacak. Opsiyonu kullanmak için bir sebep yok. Yani opsiyon değersiz. Eğer alım opsiyonuna söz konusu olan hisse senedinin fiyatı 50 liranın altındaysa, alım opsiyonunuzu kullanmazsınız. Hemen araya sıkıştırayım. Opsiyona söz konusu olan ise senedine underlying stock dendiğinde duyabilirsiniz. Ama eğer ilgili ise senedinin fiyatı 51 lira ise, 51 lira ise alım opsiyonunuzu kullanmak istersiniz. Zira sizin 50 liradan satın alma hakkınız var ve aldığınızı gidip piyasada 51 liradan satabileceksiniz. Yani opsiyonunuzun değeri 1 lira. Ve eğer alım opsiyonunuza söz konusu olan hisse senedi piyasada 60 liradan işlem görüyorsa, bu durumda alım opsiyonunuzun değeri 10 liradır. Çünkü hisseyi 50 liradan alıp hemen 60 liraya satabileceksiniz. Söz konusu hisse senedinin fiyatı 60 lira ise alım opsiyonunuzun değeri 10 lira. Yani kazanç tablomuz böyle gözükecek. Hissenin fiyatı 50 liranın altındayken alım opsiyonunuz değersiz. Fiyat 50 liranın üstüne çıktığında bir anda değerleniyor. Eğer bunu kar zararı gösteren grafikte göstermek istersek, alım opsiyonunu satın almak için ödediğiniz bedeli de hesaplamaya katmanız gerekecek. Burada da fiyatı 50 liranın altındayken alım opsiyonunuzu kullanmak istemeyeceksiniz. Zaten kim piyasa fiyatı 50 liranın altında olan bir şeyi satın almak için 50 lira ödemek ister ki? Şimdi diyeceksiniz ki ben bu opsiyonu satın almak için 10 lira ödemiştim. Bu noktada 10 lira zararda oluyorum. Haklısınız, hissenin fiyatının 50 lira olduğu noktaya kadar zararınız 10 lira. Zararınız bu kadar. Opsiyon primi kadar içeridesiniz. Opsiyon primi olarak 10 lira ödediniz ama opsiyonunuzu kullanmıyorsunuz. Hissenin fiyatı 50 liranın üzerine yükselmeye başladığında bir süre daha zarardasınız. Çünkü hala opsiyonu satın almak için ödemiş olduğunuz primi kurtaramadınız. Fiyatı 60 liraya yükselene kadar durumunuz bu zarardasınız. Hissenin fiyatı 60 lira olduğunda, opsiyonun size vermiş olduğu alım hakkınızı kullanmak konusunda nötr durumdasınız. Zira opsiyonunuzu kullanırsanız, hisse senedini 50 liradan alacaksınız, piyasada 60 liradan satacaksınız, arada 10 lira kar edeceksiniz ki bu da tam opsiyonu almak için ödemiş olduğunuz tutar, değil mi? Opsiyon primi olarak 10 lira ödemiştiniz. Fiyat 60 lirayken başa baş noktasındasınız. Ve opsiyona söz konusu olan ise senedin piyasa fiyatı 60 liranın üzerine yükseldiğinde bir anda karlı duruma geçiyorsunuz. Bu geri ödeme tabloları değişik bakış açılarına sahipler ama her ikisi de doğru. Buradaki opsiyonun değerini gösteriyor. Bu ise opsiyonu satın alırken ödemiş olduğunuz primi de göz önünde bulunduruyor.